Teknoloji Okulun hepinize merhabalar arkadaşlar ben Osman Tufan. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının yeni bölümünde karşınızdayız. Oyun canavarının bu bölümde arkadaşlar özellikle ülkemizdeki oyun severler için önemli bir yeri bulunan PES'in yeni sürümünü mercek altına alacağız. Öncelikli olarak şunu size belirtmek istiyorum. PES ülkemize 2013 yılına kadar çok sevilen bir futbol oyunuydu. Hatta FIFA'dan bile çok seviniyordu. Zira PlayStation kafalere gittiğiniz zaman bakıyordunuz herkes PES oynuyor. Dolayısıyla FIFA oynayan o dönemde en azından çok fazla yoktu. Fakat Konami 2013 yılından sonra arkadaşlar dedi ki ben PES serisini arcade tarzından çıkartıp biraz daha böyle simülasyon tarzına sokacağım dediği ve Orada da kayış koptu zaten. Ne PES eski PES olabildi, ne de Konami satış rakamlarını arttırabildi. Hem sadık olan oyuncu kitlesini kaybetti, hem de kendi benliğini boşlamış bir seriye dönüştü. Fakat bunu PES 2020 ile birlikte tekrardan yakalamaya amaçlıyorlardı. Ayrıca burada e-futbol tarafında, e-spor tarafında da önemli Etkinlikler düzenleyeceklerdi ki bu yüzden oyunun ismi arkadaşlar E-Football PES 2020 olarak duyurulmuştu. Fakat bu yıl yani 2021'de Konami ilginç bir hamle imza attı. Dedi ki ben yeni bir oyun yayınlamayacağım. Yeni nesil konsollar için hazırlayacağım oyunun üzerine odaklanıyorum. O yüzden de 2021'i sadece sezon güncellemesiyle geçiştireceğim dedi. İlk etapta bunu duyanlar dedik ki, herhalde hani güncellemeyi ücretsiz olarak sunacaklar. Sonuçta nedir? Bir güncellemedir yani. Fakat Konami dedi ki, hayır, güncellemeyi ben ücretsiz olarak sunmuyorum. Güncellemeyi sizlere belli bir fiyat karşılığında sunacağım dedi ki, bu güncellemenin PlayStation'da ya da işte Xbox'taki fiyatlarına baktığımız zaman neredeyse bir normal oyun. Fiyatına geldiğini görüyoruz. 2000 liralardaydı PlayStation'da, Xbox'da da sanırım o fiyatlarda. Fakat arkadaşlar önemli bir nokta var. O da oyunun PC sürümü, daha doğrusu güncellemenin PC sürümünün son derece düşük bir etikete sahip olması. Biz bu oyunun PC sürümünü arkadaşlar Play Store'dan edindik ki burada 56 Türk lirasıydı. Yani çok öyle aman aman bir meblağ değil. 56 Türk lirasını verdiğiniz zaman, E-Football Pes 2021 sezon update'de. Yani sezon güncellemesi birlikte PES 2027 doğal olarak sahip oluyorsunuz ve güncel kadrolarla oyunu oynamaya başlıyorsunuz. Bu da gerçekten önemli diyebiliriz ki şunu da belirtmek gerekiyor. Aslında PES'te genel olarak baktığımızda zaten lisanslar tarafında bazı sorunlar mevcuttu. Bu sorunlar sizin de takdir edebileceğiniz üzere güncelleme ile de düzelmiş değil. Yani güncellemede de genel olarak baktığımızda bu sorunlar devam ediyor. Ama zaten PES'i sevenler bu sorunlarıyla birlikte seviyordu. Yani kimse takmıyordu. A PES'te şu takım yokmuş, bu takım yokmuş diye bir takma söz konusu değildi. Bir de oyunun PC versiyonunda şöyle bir avantaj var arkadaşlar. Ee, kolayca patch hazırlanabiliyordu oyuna ve tek bir tıkla forumlarda bulduğunuz patchleri indirerek oyuna bırakın hani takım isimlerini, Türkçe spikeri bile Basit bir şekilde adapte edebiliyordunuz. Dolayısıyla bu noktada yine önümüzdeki günlerde PES 2021 de e, muhtemelen bu tarz güncellemeler, yamalar gelecektir. Ve takım logolarından tutun da işte takımdaki antrenörlerin isimlerine kadar bütün detaylar resmi bir şekilde karşımıza çıkacaktır. Tabi burada size belirtmek istediğim bir durum var arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşayım. Ben oyunun fiyatını araştırdım genel olarak ve en uygun Play Store'da olduğunu Bulduk. Ee, o yüzden de buradan temin ettik zaten. Ee, delerseniz siz de Play Store'a girerek şu anda %13'lükte bir indirim var. 56 liraya bu sizon update'ini edinebilirsiniz. Yalnız şurada kafanız karışmasın. İşte E-Football PES 2021 sezon Update, Manchester United Edition, Barcelona Edition, Arsenal Edition gibi şeyler var. Bunlar arkadaşlar dedik yani az önce e-Sport tarafına da önem verdiler diye. E-Sport tarafıyla ilgilenenler için PES'in işte size çeşitli avantajlar sağlıyor. Mesela Manchester United Edition'ı satın aldığınızda hani sezon update'e ekstra olarak size bazı şeyler veriyor. Nedir bunlar? MyClub için tam takım menajer ve oyuncular. My Club için Club Unique Kit. Orijinal oyun için menü teması. 3 oyuncu sözleşmesi bileti 30 haftalık. Premium temsilci 30 haftalık. Ve 3000 my club parası gibi gibi e, ekstralar sunuyor. Bunları tabii ki oyunun online modlarında kullanıyorsunuz. O yüzden hani PES'i ben online olarak oynuyorum diyorsanız bu tarz bir paket almanızı tavsiye ederim. Bunların fiyatında indirim yok arkadaşlar. Bunlar 65 Türk Lirasına satılıyor. Ama dediğim gibi sadece sizin update almak istiyorum diyorsanız onu halihazırda 56 Türk Lirasına satın alabiliyorsunuz. Bunu da sizlerle Paylaşmış olalım. Sizin update'i satın aldığınızda da arkadaşlar 3 oyuncu sözleşmesi geliyor 10 haftalık. Premium tepsici geliyor 10 haftalık ve 2000 MyClub parası geliyor. Bunları da yine online modlarda rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Eğer ben PES serisini seviyorum diyorsanız bu güncellemeyi edinmenizi tavsiye ederim. Ki zaten fiyat da öyle aman aman bir fiyat değil. Şu anda günümüzde oyunlar arkadaşlar 400 liralara 450 liralara satılıyor. Dolayısıyla güncelleme için 56 lira gibi bir meblağ ödemek çok absürt değil. He playstation'daki gibi 250 lira 300 lira 400 lira isteselerdi ha derdik ki ya hiç alman gerek yok. Bu güncelleme için bu kadar para verilmezlerdik. Fakat 56 lira günün sonunda gayet makul bir rakam diyebiliriz. Evet arkadaşlar oyun canavarının bu bölümünde sizlerle birlikte PES 2021'e değindik. Oynanışa falan niye değinmedik bunu da size söyleyelim. Çünkü oynanış dinamikleri, grafikler vesaire hepsi PES 2020 ile birebir aynı. Yani değişen hiçbir şey yok. Sadece dediğimiz gibi ne değişti? Sezon, update ile birlikte kadrolar, işte statlar vesaire bunlar değişti. Onun haricinde de değişen bir şey olmadı. Haftaya oyun canavarının yeni bölümünde FIFA 2021'i inceleyeceğiz. Eğer yetişirse. Tabii şunu şunda paylaşmak istiyorum sizde. Hala hazırda Play Store'da FIFA 2021 de çok uygun bir fiyatta satılmakta. FIFA 21 de biz buradan edindik hatta onu da sizlere belirtelim. Hala fiyatı 379 lira arkadaşlar ki normalde ben diğer sitelere baktığımda PC için 400 liralara falan 400-450 lira gibi bir fiyat bandını görmüştüm. Dolayısıyla burada daha uyguna satın alabiliyorsunuz. Ayrıca Play Store şöyle bir yenilik getirmiş. Direkt orijin hesabınızı Play Store'la birlikte birleştiriyorsunuz ve Play Store üzerinden yani size kod verilmiyor ve Play Store üzerinden Origin hesabınıza direkt olarak oyun aktarılıyor. Yani öyle ekstra bir uğraşmanıza gerek de yok. Hemen basit bir şekilde oyunu adapte edebiliyorsunuz origin hesabınıza ve çıktığında da direkt olarak yükleyip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet bizim PES 2021 güncellemesi için söyleyeceklerimiz bunlardan ibaretti size FIFA 21 ile ilgili birkaç tane de dipnot verdik. Önümüzdeki hafta inşallah FIFA 21 yetişirse İncelemesiyle karşınızda olacağız. Bizleri sosyal medya hesaplarımıza takip etmeyi unutmayın. Başka bir programda görüşmek üzere, hoşçakalın.